Bunları yapabileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. E, i̇lişkilerinizde, eşinizde, partnerinizle ilişkilerinizde bazı sorunlar varsa hani bunları çözmeniz, e, şifalandırmanız, ilişkilerinizi, aranızdaki sevginin, şefkatin, empatinin artması çok mümkün görünüyor. Çok olağanüstü yardımlar, destekler de alabilirsiniz arkadaşlarınızdan, yine partnerinizden, sevdiğiniz kişilerden. Sevgili başaklar! Sevgili astroloji severler!